Aşağıda verilen sıralı çiftlerden hangisi denklemin çözümüdür? 4x eksi 1, eşittir 3y artı 5. Evet, bir sıralı çift gördüğümüz zaman hatırlamamız gereken çok önemli bir şey var. Sıralı çiftlerde birinci sayı ya da koordinat, x koordinatıdır, ikincisi ise y koordinatı. Eğer bu bir çözümse, yani x 3'e ve y 2'ye eşitken, bu eşitlik doğru olur. Hemen deneyelim. 4 çarpı x. x yerine 3 kullanacağız. 4 çarpı 3, eksi 1, eşittir, 3 kere y, yani 3 kere 2, artı 5. Şu ana kadar ne yaptık? x gördüğümüz yere 3, y gördüğümüz yere de 2 koyduk. Şimdi de kontrol edelim, bakalım bu eşitlik doğru mu? 4 çarpı 3, 12 eder, eksi 1, 3 kere 2, 6, artı 5. Bakalım doğru mu değil mi? 12 eksi 1, 11 eder ve ne güzel bir tesadüf 6 artı 5 de 11 ediyor. Doğru. O halde bu çift 3,2 çifti eşitliği sağladı. Şimdi sırada 2,3 var. Bu sefer x 2'ye, y de 3'e eşit olacak. 4 çarpı x, yani 2. 4 çarpı 2, eksi 1 eşittir. 3 çarpı y yerine 3 koyuyoruz. Artı 5. Bakalım bu da doğru olacak mı? 4 kere 2, 8. 8 eksi 1. Diğer tarafta 3 kere 3, 9. Ve artı 5. 8 eksi 1, 7 eder. 9 artı 5 ise 14. Ve 7, 14'e eşit değildir. Evet, bu eşitlik doğru çıkmadı. Yani bu bir çözüm değil. X 2'ye eşitken bu denklemin sağlanması için Y 3'e eşit olamaz. O zaman tek çözüm 3,2.